Hey. Araba mı sürüyorsun? Evet. Hadi gel arabalara sürelim. Arabalar sürelim. Otur oğlum. Ben bu, ben bu aptal. Üstüne mi oturdun? Evet. Hadi oyun oh, oh, oynayalım. Hadi oh, oh. oynayın. <gülüyor> Düşüyordun. Düşüyordun evet. Hadi bakalım şurada başka neler varmış? Başka neler varmış? <gülüyor> burada. Aa, Kuzey'in yeşil küçük arabası. Başka ne var? <gülüyor> Hayüsü var. Bir canavar mı yoksa o? bakabilir miyim? <gülüyor> Evet bir canavar. Bak. Kuzey uykum mu geldi? Evet yok. Uykum mu var? Evet. Yastığımızı var. O zaman yastığımızı getirelim hadi. Kuzey ne yapıyorsun? Atatürk. Yastıkları mı getiriyorsun? Atatürk. Evet artık Kuzey'in çok uykusu gelmiş ya. Atatürk. Evet Kuzey'in çok uykusu geldi. Atatürk. Annesi? Efendim? Bakın ses yapma yoksa Kuzey uyanır. Evet uyudu mu? Evet uyudu. Ama benim ortalığı toplamam gerekiyor ha. birazcık. Anne, baba, oyunum. Ses. <gülüyor> Işıkl, sessiz topta kuzey uyuyor. Ama hemen topluyor, bir kaldırıyor. Çıkardım yavrum. Öğret edelim Kuzey'cim. Bilerek yapmadı. Kuzey uyumam mı lazım? Hadi yat yat. Kuzey'cim yapsam, birazcık Uyanmasın. Hadi, hadi. abi. O, tamam yat, ben televizyonu kapatayım tamam mı? Rahatsız olma.